Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Beyzanur'la birlikte öğrenciler ve teknoloji üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Biliyorsunuz Beyzanur şu anda bir üniversite öğrencisi. Evet. Marmara Üniversitesi'nde miydi? Yok, yok. Ne alaka. Nişantaşı'nda. Dur Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Beyzanur'la birlikte teknoloji ve öğrenci arasındaki dengeyi biraz konuşacağız aslında. E, biliyorsunuz Beyzanur bir üniversite öğrencisi. Hangi hmm. üniversiteydi Beyza? Nişantaşı, Nişantaşı, Nişantaşı Üniversitesi. Değil. Marmara değil yani. <gülüyor> <gülüyor> e, Nişantaşı Üniversitesi'nde öğrenci. Şimdi Nişantaşı Üniversitesi deyince insanların aklına diye şu gelebilir ya biraz hani karası var, zengin. Evet gelebilir ama yani hiç Nişantaşı. öyle bir... Ben, ben de öyle bir çalışım yapacağım. Bu arada şirketim. tam güzel bir yere dokunduk aslında. Çünkü bizim okulumuz neotek kampüs olarak geçiyor. Yani hani böyle teknolojiyle iç içe olan bir kampüs olarak geçiyor. O yüzden bence... Cuk diye de oturdu şu an. Evet. evet biliyorsunuz arkadaşlar günümüzde artık teknolojiye ulaşmak eskisi kadar kolay değil. Aslında hiçbir şeye ulaşmak eskisi kadar kolay değil. Ee, yani sebzenin kilosu bile 40 lira olmuş. <gülüyor> Bunu da buraya eriştirmek istiyorum. <gülüyor> Patates ee, ihtimali <değil> sormuş. Patates <gülüyor> falan böyle bayağı evet. pahalanmış her şey. Ee, dolayısıyla teknoloji burada bir tık daha böyle erişilmez kalıyor sanki. Yeni çıkan telefonlara bakıyoruz. Ee, yani giriş seviyesinde çıkan cihazlar bile 4.000-5.000 lira fiyat etiketine sahip. Ki böyle üst segment cihazları hiç söylemiyorum ya Üst segmentteki telefonların fiyatları herhalde bir 25 30 35 Oo, Gidiyor böyle var. arkadaşlar. Önceden araba fiyatıydı ya. Ben Şimdi hatırlıyorum araba yani. Fiyat işte. Araba fiyatları da yeniden durmadığı için <gülüyor> hala araba fiyatı. Yani. Şimdi bir Şahin almaya kalksanız <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> 40 bin, 30 bin. 30 bine yok artık herhalde herhalde. 40-45 evet. falan. E senin araban var mı Beyza? Yok. Yok. Neyse. Öğrenci, hani bazı öğrencilerin oluyor ya. O yüzden sordum. Benim BMW diyordum, alıyor. Kim BMW alıyor? Ah, arabayla. Aa, hangi bir Hayırdır? Ne çok Ben öyle Mercedes. Mercedes mi? <miydi? gülüyor> e, dolayısıyla şimdi otomobil fiyatları arttı. Otomobil fiyatları arttığı için teknoloji fiyatları da arttı. Yani ne bileyim her şeyin fiyatı arttı her aslında Her şey yani, Biri ben, görüyor, diğeri diyor ki Ay, ben de arttı. Şunu sormak istiyorum aslında. Evet. Hani biraz daha eskiye böyle kıyaslarsan, birkaç sene öncesine göre kıyaslarsan teknolojiye ulaşması ne derece zorlaştı öğrencilerin teknoloji olarak kıyaslarsak eğer laptop tablet aynen, aynen. gibi bir şeyse aşırı zorlaştı yani e, böyle biraz daha bizden yetişkin insanlar bir eve bir arabaya çalışıyorsa bizde öğrencilik hayatımız boyunca yani zaten para yetmiyor her şey akbilin fiyatı bugün artmış falan böyle çok sinirliyim o yüzden e, yani çok zor, para biriktirmek zaten zor çünkü cebinde kalmıyor dışarıya adım atıyorsun 50 lira gidiyor, 100 lira net gidiyor. O yüzden teknolojiye ulaşmak eğer gerçekten ihtiyaçları varsa çok zor. Evet hepimizin elinde bir akıllı telefon var ama bizi ne kadar götürüyor? Mesela sende ne var? iPhone kullanan kesinlikle. gelmişken iPhone ee, 7 var bende. iPhone 7 kaç sene önce Ama ben şöyle bir şey bunu? yaptım. Kaç sene önce aldım? Valla e, YKS sınavından sonra 3 sene falan oldu ya. İyi kullanmışsın o zaman. Evet. Temiz kullanmışsın yani. Yani işte idare ettik. Ekran falan kırdın mı hiç? Kırdım. <gülüyor> <gülüyor> Değişti. Ama böyle e, o zaman bu telefonu e, 3000'de falan almıştım. Şu an. Hani... Yine 3000 bu telefon. <gülüyor> şimdi evet. Bu telefonun fiyatı. Hani daha şey inmesi gerekiyor ya hala aynı. Ama şöyle bir şey var. Tabii şimdi arkadaşlar e, Apple özellikle konuşmayalım da. Apple zaten fiyatları artık abarttı evet, biliyorsun evet. sen. Yani şu anda. O zaman belki aldığında en iyi telefon buydu değil mi? Yani en iyi iPhone modeli. Evet, o zaman 7 Plus ne? vardı. Yani şimdi bunun mukabili iPhone 13 Pro diyebiliriz yani. Çünkü bu vardı. Bir de Plus'ı vardı Hı. yanılmıyorsa. Dolayısıyla şimdi baktığımız zaman şu anda Pro almaya kalksan alabilir misin? Alamam. Yani YKS ona ya bu sene girmiş olsan baban sana Aa, güzel kızım Asla. Nişantaşı Üniversitesi'ni kazanmışsın. Özel üniversite kazanmayı başarmışsın. Asla. Bravo diye bir telefon alsa. Asla. Asla. <gülüyor> Asla. <gülüyor> Almaz mı 1-11 kılın? Asla ben olsam ben de almam yani ama. Neden? <gülüyor> ya işte Hak tabii. Hak ediyorum bence. Ha, evet Nişantaşı Üniversitesi'ni kazandım Burslu. Yüzde kaç burslu? Yüzde yüz bursluyum. Yüzde yüz burslusun. Evet. Oo bak şu anda utandık. Bu arada neyse okulumu savunmayacağım. Evet. Yok okulumu savunma da ya da savunma da bilirsin de <gülüyor> e, kaçıncı olmuştun hatırlıyor musun? Sınavda mı? Aha. Of neden bunu buradan <gülüyor> %100 bursu deyince merak ettim ee, ya. Ek tercih girdim ben. 260.000'deydim. Ek tercih Hem, derken kimse 100, %100 bursu tercih etmemiş. Ter, e, şey... Bir... <gülüyor> Ay gülme. <gülüyor> <gülüyor> tercih etmişler, ben yazarken yoktu. Sonra biri gitmemiş oraya. Ha tercih etmiş ama gitmemiş. Gitmemiş. Evet yani konu satmasın çok fazla evet, teknolojiden. Evet. Teknolojiye gençlerin ulaşması kesinlikle çok zor. Tablet ben tablet almıştım 4000 liraydı. Ee, Onda Makul bir fiyat. Sen 4000 lira nasıl tablet aldın ya? Ama işte onun devamını söyleyeceğim. Kalemi hala var. Ertesi gün 4.5, 5, 5.5 böyle arttı gitti yani. Benim şansıma yani Sen aldıktan sonra yani. Evet, ertesi gün dört buçuktan sonra. Bu yani arada Beyza'nın tableti de güzel arkadaşlar, böyle evet. kalemi falan var, güzel kullanıyor. Samsung e, Tab 7. Tab 7 e, güzel yani gayet, hani işini de çok görüyor, boyutu falan değil. Yani o tableti şimdi almaya kalksan, kaç para hiç baktın mı güce fiyatlarına? 6500 lira. Yani lira. Şimdi üniversitede okuyan bir öğrenci için 6500 lira tablete vermek çok makul olmayabilir düşündüğümüz zaman ya. E şimdi bilgisayar almaya kalksanız arkadaşlar 6500 liraya bilgisayar da alamıyorsunuz. Yani, hiçbir şey alamıyoruz yani. ki. Yok yani biz gençlerin halini gerçekten eğer gençseniz anlarsınız. Yoksa anlamak o kadar zor ki. Yani öğrenci olup da şu anda teknoloji erişmek çok da kolay değil yani değil tabii, yani tabii ki. Yani. yani bir işin olduğu ki zaten bu borular... Hocalar ödevleri falan hep internetten berce Tamam internette ulaşmak biraz kolay olabilir Hepimizin de telefon var ama Atıyorum eğer bir grafik tasarımcıysan O tablet sende olmak zorunda Ya da e, bir program ıı, Yazılımcıysan İyi o bilgisayar, bilgisayar sende olmak zorunda yani. Bunlar artık bir zorunluluk çünkü bunlar bizim mesleğimiz. Biz bunu tercih ettik. Ama tercihlerimizin önünü bu ekonomi yüzünden, seçemememiz yüzünden değiştirmememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Yani Ben istiyorum mesela programcılık istiyorum ama biliyorum ki bana bilgisayar lazım olacak ama ben o bilgisayara erişemeyeceğim. O zaman diyeceğim ki ben başka bir şey olayım. O zaman bana hemen verelim ekrana. Beyza'ya Beyza'ya yardım attı. <gülüyor> <gülüyor> Beyza bilgisayar alsın ve programcılığa başlasın. Yani bir aralar istiyordum ama. Artık istemiyorum Hı. mı? Artık yani okuyorum. Senin bölümün neydi ya? Ben sosyal hizmet okuyorum. Ha, sosyal, hizmet. sosyal hizmetlerden yazılıma yazılıma mı geçmek istiyorsun? Ya geçmek istediğin de... bir bölüm var mı? Evet. Böyle hani engelleri kaldırsak sana teknoloji nimetlerini sonuna kadar seferber etsek geçmek istediğin ya şu bölüme geçeyim ha, dediğin bölüm var. var mı? Ee, sanırım radyo, televizyon, sinema gibi bir şey okumak isterdim. Hmm. He, benim mesela var. oda o arkadaşım... Bir de bursun da gider muhtemelen. Evet. Benim mesela oda arkadaşım e, televizyon, sinema okuyor. Ödevleri var. Bilgisayardan bir şey çekiliyorlar. Televizyon, çekecekler. sinema ayrı. Radyo, televizyon ayrı değil mi? Evet. Hı. Radyo ee, mu kaldı ya? Radyo kalmadı çok. Bir yani. şey çekecek oluyorlar. Kamera alamıyor kız yani. Telefon da çeksin. Hayır ama e, onun da çekmesi gerekiyor. Ve telefonu da ama özür dilerim kameraya... Seveda. <gülüyor> Telefonu Ama güzel değil. Çok duydum. Radyo, televizyon, sinema okuyanlar... Ee... Kendi okulunun e, imkanlarını kullanabiliyorlar. Senin okulda böyle bir şey yok mu? Kamera vermiyor mu mesela? Benim yani okulunda başka bir okulda. Başka Benim bir okulda dedin hangi bir okul? İstanbul Üniversitesi sanırım. İstanbul Üniversitesi'nde yani... öğrencilerine kamera imkanı yok mu yani? Televizyon silahı Hayır yani. vardır belki ama kendisi kullanmak istiyor. Yani, evet, yani sürekli okuldan yapmışsın. kamera alamaz ki. Telefonu çok mu kötü ya? Benim mi? Senin değil arkadaşın. Evet telefonu çok kötü. Özür dilerim. Evet, evet. <gülüyor> Ama kötü vermen yani. bir yardım kampanyası başlatarak. Evet, ya da sen telefonla yani. ona ver. Sana telefon veriyoruz beğenmiyorsun beza. Ama ben iPhone seviyorum. Evet yani arkadaşlar şunu demeyin sakın. <gülüyor> ya bu gariban asist telefon vermiyor musunuz? 3 senedir evet. veriyoruz. Kendisi kabul etmiyor. Hatta son olarak bir Mi 11 Lite vermiştik. Evet, ama, Onu istemedi. Evet, şimdi, şimdi şu an mesela, şey konuşuyorum. E, S21, S21 kullanıyorum. Verdik. Güzel bu. Ona da mesela attığını takıp geçmiyor yani. Hala iPhone'da takılmaya devam ediyor bu şekilde bir tarzı var Beyzan'ın da yani. Ama ya elim alıştı var. ya hep hep iPhone kullanıyordum o yüzden. Neyse. O zaman toparlayalım. Bir Şimdi bir da, şey diyecekler. Bir şey bir şey diyeceğim. Madem işte teknolojiye ulaşamıyorsunuzlar şu iPhone kullanıyor diyecekler. Kaç sene önce almışım? Onu da kendi paramla aldım. Hep her şey kendi paramla aldım bu arada. Çalıştım, alnımın teri akıyla kazandım. Baba parası değil. Bravo. Teşekkürler. Babanım Tabletin de baba parası yani? değil. Evet. Babam da duysun ne olacak. Vay. Evet. <gülüyor> Beza ailesine karşı biraz serttir arkadaşlar. Hayır abi. sert değilim onları çok seviyorum. <gülüyor> Neyse tamam hadi. Tamam. Ben kısaca özetlemek istiyorum. Tamam özetle Beza tamam. Teknolojiye hadi. ulaşmamız gerçekten çok zor. Her şeyin fiyatı çok arttı. Buna illa şu şu şu şu diye sınırlandırmamıza gerek yok. Çünkü öyle konuşmadık. Çünkü hepsi böyle bir şey oldu yani şuradan şuraya çıktı. Sadece telefonlarda değil, tabletler de değil, yani her, her şey, şey. teknolojiyle teknoloji ile alakalı şey. her şey. Çok basit bir akıllı bileklik bile aldığınızda bir ara 150 liraya falan satılıyordu bu e, Xiaomi'nin bazı bileklikleri biliyorsunuz. Şimdi baktığın zaman o bir Mi Band'ların fiyatı olmuş 500-600 evet. liraya yeni nesilleri giriyor. Yani o yüzden her şeyin fiyatı arttı arkadaşlar. Evet. Sadece bunu atıyorum akıllı telefon nazarında ya da iPhone nazarında değerlendirmemek lazım. Bir bilgisayar almaya kalktığınızda bugün, ekran kartı olan bir laptop'tan bahsediyorum en az 14-15 bin lira para vermeniz gerekiyor ki çok değil yani kısa bir süre önce atıyorum bir sene önce falan e, 6.000 liralarda ya 5.000 liralara alabiliyordunuz bu laptopları. İşte alamıyoruz artık. Ama şimdi artık alamıyoruz. Yani çöp yani o, o paraya bir şey alacaksan da çöp bir bilgisayar ne kadar kullanabilirsin ki? Yani o bi paraya bilgisayar yoktur muhtemelen artık. Var ben... ama çok çöp yani bayağı bak. Depoda kalan bilgisayarları yani. 3-4 yıl sonra çıkarıp satıyorlarsa belki olur yani. Evet arkadaşlar. Yani sürekli kapatıyoruz diyoruz yeni bir konu açıyoruz. konuş konuş bitmiyor. Tamam bu kapatıyoruz. Tamam. Önümüzdeki günlerde farklı videolarla yine karşınızda olmak üzere hoşça kalın diyorum sizlere. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.